Boşuna söylemiyorum, paranızı sadece döviz ve altın almakla koruyabilirsiniz, çünkü hızla devalüasyona doğru ilerliyoruz. Borsada, değer kaybetmez denen hisselerde, garip bir şekilde değer kayıpları yaşandı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altında önemli gelişmeler var. Güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açıp, videolara beğeni atmayı unutmayınız. Geçtiğimiz haftalarda, BİM, A101 ve ŞOK gibi marketleri, politik yönlendirmelerle sözde protesto eden, Diyanet Sen'de dahil, içi boş, 3-5 sırt tonun, osuruk gümbürtüsü, tırı vırı hengeme ve çevirdikleri amatör tiyatro sonrasında, yeni yıla girmeden, 2022 yıl sonu zamları devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında, benzinde, bugünden itibaren geçerli olmak üzere yapılan zamın ardından bir zamda İstanbul'da ekmeğe yapılarak 4 TL'den 5 TL'ye ayrıca birçok gıda ürünlerine de bu hafta zam yapıldı. Fiyasalarda, salgın sonrası volatilitenin ve belirsizliğin yüksek olduğu bir ortam yaşanırken, tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, orta ve uzun vadeli yatırım stratejilerini son dönemlerde, özellikle YouTube ve diğer sosyal mecralarda, yanıltma yöntemleri kullanılarak, insanların dövizlerini veya altınlarını ucuzdan bozdurtup ve borsaya yönlendirme propagandalarıyla yüksek fiyatlardan hisse senetleri tuzağına çekilmesi karşımıza çıkıyor. Kıymetli dostlar, böyle bir durumda piyasanın yönünün doğru tespit edilmesinin önemi aşikar. Bu kapsamda, yatırımcıların, gerek döviz kurları, altın veya borsada trend analizi ve araştırması yaparken, en dikkat edilmesi gereken nokta, ayı piyasası. Yani, ekonomik kriz nedeniyle, hisse senetlerinin, değer kaybetmesi demek. O aralar ayı piyasası önemli ve kritik bir durumda ön planda yerini alıyor. Şişirilmiş borsada, son 20 gündür, tavan fiyatlardan senet aldırdılar. Hafta sonu ise, Uzertaş, Otto, Kaplamin, Sasa, İdeas gibi çok kıymetli hisse senetleri de, %10 civarında değer kaybederek, garip kureba yatırımcılar zarara uğratıldı. Değerli dostlarım, bu yüzden, borsadan uzak durun. Döviz ve altın, Avrupa'da sonlandırılamayan kriz nedeniyle, özellikle altına, euroya ve sterline sürekli talepleri arttırıyor. Bunun başlıca sebepleri, birçok Avrupalı ve İngiliz firmaları, neredeyse bir yıl geçmesine rağmen borçlanma pencerelerini kaçırmaları nedeniyle henüz tahvil piyasasına dönemedi. Diğer yandan, hükümetler borçlulara mümkün olduğu kadar zaman tanımaya hazır olduklarını, borç ertelemelerini tavsiye etselerdi. Sermaye Piyasaları Başkanı, Petemason, fiyatlandırma kısmı da dahil olmak üzere, olabildiğince esnek davranmak gerektiğini belirtti. Ayrıca, Londra'daki, Federated Hermes'in, kıdemli kredi portföy yöneticilerinin, dün akşamki açıklamalarında, önemli bir noktaya vurgu yapıldı. Fiyasayı vuran, büyük anlaşmalar ve satın alma günleri sona erdi. Portföyümüzü koruyoruz, kredi varlıklarımızı gözden geçiriyoruz ve portföyümüzün dayanıklılığı üst seviyelerde. En büyük sorunumuz ise, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik kriz, çok daha büyük boyutlarda ithalatta kısıtlamalara gitmeleri, Avrupa ve İngiltere'de ihracatta durgunluktaki sıkıntıların büyümesine sebebiyet vererek, hem Avrupa hem de İngiltere'yi ekonomik darboğaza sürüklüyor. Ekonomide bozulmalar, bankaları ve firmaları, başta altın olmak üzere parasal rezervlerini güçlendirme mecburiyetine zorlayacak. Değerli dostlarım, açıklamalardan anlaşıldığı üzere, döviz ve altın daha çok rağbet görerek değerlenip yükselecek çünkü dövize kendi ülkelerinde bile talep çok yoğun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.